çektin Kardeş, en son. Beşi çekti genelde altıyı çektim. Evet. Altıya altı giriyoruz. Altı altı al, çekemedik. Altı bardak boş. <gülüyor> <gülüyor> Amına, <amir gülüyor> Pardon, küfür yok. <gülüyor> Kardeş bardak <gülüyor> boş. <gülüyor> yine boş. <gülüyor> Etmeseniz. Sen bir dakika bir küfür diyor. Küfür et diyor. Şu, <gülüyor> <etmiyor>. şu <gülüyor> <gülüyor> anda bin tane altın iş taraftarı var. Hepsinin bardağı yine boş. Hepsi Çünkü alkol kullanmıyor. Efendiyiz, efendilerimiz adamlar. Daha bulmak kolay değil. Beyefendi bitti mi? Bir de ee, konuşayım burada. Kardeşim de kal. Barış boştu boşluğuna boş bir hep fakir hep evet. fakir onu boş ver şimdi kardeş şampiyonluğu ne sorun sen şampiyonluk şampiyonluk nasıl, Hayır, nasıl bu şampiyonluk absan Absent, ilk absan kardeş bu kırmızı muha muhtaç kaldı evet, aynen yani abi doğru söylüyorsun bu ona razı bu adam kırmızısını boksturuyor bak ay abi hala gitti lan kırmızı tuborgun meşhur eden adam şimdi sırada absürt var evet doğru kırmızı boksturuyor adam bak misafir geldi Sabır gizli Bu ben kader işiniz, Bu adamın her demlesi cennetle ben yanındaydım. Nerede? Uçan adam bile oldu bizde içim içimde rüzgarla rüzgar uçan Peki bugün maçlılar her abi yer yani miyiz? Yani. Yani bugün maçlılar başrolün önüne geçti. Erdoğan abi yanına bak. Ben, ben, ben başrol değil miyim kardeş? Başrol. Başrol. Başrol. Ne konuşuyor? Aynen. Biz hapsızlığı ulaşlama içiyoruz. Biz kardeş şekerle başlayıp suyla bitiyormuş. Ben ne yapıyom? Sek içiyom. Biz de kırmızı falan filan bir seymenlerde içiyoruz. Bir kardeş. Seymenlerde içiyoruz. Şimdi şampiyonluğa geliyoruz. Ben bir dokuz. Nasıl abi? Sıfır iki sıfır ben 60 doğumluyum. Hiç şampiyonluk görmedim. 1993'ten beri geliyorum. çubuklarla beraber geliyor çubuklu, çubuklu güçlerle beraber geliyorum kardeş. Hiç şampiyonluk görmedim. Ama ilk defa gördük, göreceğiz kardeş. Bundan sonra ne yapacağız kardeş? Bir bizde bilmiyoruz. Bilecek. Asım kızlay mı yakacağız yakalayacağız? Kandonu mu yakalayacağız? İsrail'im, İsrail. Fark etmez. Ben yer içer. Yok. Keserim, kardeşim abi. Keserim, keserim. Keseceğiz abi, keseriz. Hangara yüştü. Adam Ankara yüştüyüm diyor. Adamda faca bile yok. Nasıl Ankara yüştü bu amına? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Hangara yüştü. Hangara yüştü. Hangara yüştü. Hangara yüştü. Hangara